Rüyada ayakkabı görmek ne demektir? Rüyanızda ayakkabı gördüyseniz, geleceğiniz için önemli adımlar atacağınıza, farklı bir yola çıkacağınıza, devlet kapısında bir işe, zaman içinde rahat ereceğinize, şansınızın açık olacağına, kısmetinizin artacağına işaret eder. Rüyanızda ayakkabı giydiğinizi gördüyseniz, hayatınıza yeni bir döneme gireceğinize, şaşıracağınız gelişmeler olacağına işaret eder. Rüyanızda beyaz ayakkabı gördüyseniz iş hayatınızda ve eğitim hayatınızda karşınıza çıkan sorunları çözeceğinize, size yük olan şeylerden kurtulacağınıza, yeni bir ayakkabı gördüyseniz kendinizle olacağınız bir yere gideceğinize, gittiğiniz yerin ortamı nedeniyle sıkıntılarınızı unutacağınıza ve yeni kısmetlere işaret eder. Rüyanızdaki ayakkabı siyah ise beklenmeyen olaylara, canınızın sıkılacağına, maddi ve manevi zorluklar yaşayacağınıza, dara düşeceğinize işaret eder. Rüyanızdaki ayakkabı siyah ise iş veya aile hayatı içinde kısa zaman içerisinde büyük yolculuk yapacağınıza işaret eder. Rüyanızda pembe ayakkabı gördüyseniz, geleceğe umutla bakmak için içinde bulunduğunuz koşulların olumlu sinyaller vereceğinize, bundan sonra korkmadan verisleri göze alarak ilerleyeceğinize, doğru adımları atmak için zamanın geldiğine, yeni yatırımlar yapacağınıza, iş değişikliğine, bekar iseniz doğru birisiyle aşk yaşayacağınıza işaret eder. Rüyanızda ayakkabınızın kaybolduğunu gördüyseniz, birisiyle aranızın bozulacağına, geçici bir sıkıntıya, evliyseniz aile yaşamında bazı olaylar olacağına, tartışmaya, kavgaya, bozunan ilişkilerin uzun süre e, düzelmeyeceğine işaret eder. Evli değilseniz, aynı şeyleri aileniz içinde yaşayacağınıza, beklemediğiniz eleştiriler alacağınıza, işadığınız yeri terk edebileceğinize, mutsuz günlere işaret eder. Rüyanızda ayakkabı dükkanı gördüyseniz, Kötü bir döneme gireceğinize, aklınızda olan işlerin, kalbinizde olan duyguların ve hayatınızda olan insanların size üzüntü vereceğine, ancak sağlam durarak zor günleri geçireceğinize işaret eder. Rüyanızda ayakkabı bağı gördüyseniz, iş ortamında çok başarılı olduğunuz için herkes tarafından sevilip sayılacak birisi olacağınıza, kendinizden söz ettireceğinize, başarılarınız sayesinde yüksek kazanç elde edeceğinize işaret eder. Rüyanızda ayakkabı çalındığını gördüyseniz, evinizden bir eşya çıkacağına, değerli bir eşyanızın kaybolacağına, eve hırsız gireceğine, haram bir malı eve aldığınızda hırsızın bunu alacağına işaret eder. Rüyanızda topuklu ayakkabı gördüyseniz, iş hayatınızda bir adım daha ileri gideceğinize, çok yüksek yerlere geleceğinize, çok büyük ve kazançlı işlere atılacağınıza, yabancı iş adamları ile ticaret yapacağınıza işaret eder. Rüyanıza yırtık ayakkabı gördüyseniz, iş hayatınızda geri dönülemeyecek sıkıntılara gireceğinize, uzun süre uğraşmanıza rağmen en sonunda iflas edeceğinize, problemler yaşayıp ömür boyu sıkıntı çekeceğinize işaret eder. Rüyanıza yeni ayakkabı aldığınızı gördüyseniz, hayırlı bir iş yapacağınıza, elinizdeki bütün birikimi bu işe harcayacağınıza işaret eder. Rüyanıza ayakkabınızı kaybettiğinizi gördüyseniz, büyük sıkıntılar yaşayacağınıza, ağır bir hastalığa, aile ile aranızın bozulacağına işaret eder. Rüyanızda ayakkabı çıkardığınızı gördüyseniz isabetli bir karar alacağınıza, karlı bir işe gireceğinize, borçlarınızdan kurtulacağınıza, bunun bir yakınınız yardımıyla olacağına işaret eder. Rüyanızda mavi ayakkabı gördüyseniz, rüyanızda bundan sonra daha pozitif Pardon arkadaşlar, rüyanızda mavi ayakkabı gördüyseniz, hayatınızda bundan sonra daha pozitif olacağınıza, yazlık ayakkabı gördüyseniz, istediğiniz şeylere kavuşacağınıza, hastalıklardan şifa bulacağınıza, istekleriniz doğrultusunda yaşayacağınıza, çıkacağınız güzel bir yolculuğa işaret, yolculuğa işaret eder. Rüyanızda ayakkabınızın delindiğini gördüyseniz, yeni bir yolculuğa, gideceğiniz yerde ikamet edeceğinize, bazı yorumlara göre de maddi sıkıntılara, borçlanmaya, elinizden